ArkeRobox. Kültürel mirasımızı birlikte keşfedelim. Kültürel mirasa gereken önemin verilmemesi, yıllar içerisinde eserlerin tahrip edilmesi, okullardaki eğitici içeriğin eksikliği gibi problemleri çözmek amacıyla sürdürülebilir, kalıcı ve yaratıcı bir girişim olan ArkeRobox'ı tasarladık. ArkeRobox, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde anlatabilmek ve çocukların deneyerek öğrenebilmesini sağlamak için yola çıktı. Tüm eğitici kutu oyunlarımız yenilikçi bir eğitim modeliyle geliştirildi. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini destekleyici içerikler bulunmaktadır. Arkearobox, 5 yaş ve üzeri çocukların kültürel mirasımıza ve tarihimize karşı kalıcı bilgilere deneyimleyerek sahip olmasını sağlayan yenilikçi bir öğrenme modelidir. Arkearobox, çocukların keşfetme duygularına farklı deneyimler ile dokunuyor. Bu deneyimleri şu şekilde sıralayabiliriz. Çocuklar, Kazı deneyimiyle motor becerilerini geliştirirken keşfetme duygusunu artırıyor. Keşfettiği eserleri birleştirmeye çalışırken aynı zamanda üç boyutlu bir yapboz çözüyor ve analitik becerilerini geliştiriyorlar. Eserlere ait hikayeyi ister okuyarak, ister dinleyerek, isterse de videodan izleyerek öğrenmiş oluyorlar. Tüm bu süreçte öğrendikleriyle online bir yarışmaya katılarak deneyim sürecini tamamlamış oluyorlar. Şu an için Göbekli Tepe, Efes ve İstanbul olmak üzere dört eserimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki bir ay içerisinde Türkiye'den Turua, Hatay, Kapadokya, global eserlerden İngilizce içeriklerle beraber Stonehenge, Kolezyum, Antik Yunan ve Antik Mısır eserlerimizi de çıkarmış olacağız. Aynı zamanda güçlü bir sosyal etkiye sahip olan Archeorobox sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında öncelikli olarak nitelikli eğitim odaklı bir etkiye sahiptir. Eğitimde uygulamalı bir model belirlemesi her çocuğun kendi hikayesine sahip olabileceği bir yapısı olması sebebiyle diğer oyuncak türlerinden ve aynı zamanda eğitim metotlarından farklı bir yapıya sahiptir. Kültürel mirası kazarak keşfeden çocuklar kafalarında kültürel miras ile alakalı bir deneyime sahip olmaktalar. Bu da aslında uzun vadede bir farkındalığın gelişebilmesi için temel bir etmen konumundadır. İlk satışa çıktığımız 2020 Eylül ayından itibaren bir yıl içerisinde 15.000 adet satış rakamına ulaştık. Şu an için Türkiye'de 250 adet satış noktamız bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde Türkiye'deki en büyük sosyal etkiye sahip girişimlerden biri olarak Social Impact Hour 2020 ödümüne layık oluyduk. Peşinden iki çekirdeğin bir girişimi olarak Big Bang 2020'de fuayi alanında yer aldık. Geçtiğimiz Eylül ayında ise İngiltere'deki 900 oyuncak toplantısının oyu ile İngiltere'de yılın en eğitici kutu oyunlarından biri seçildik. Şimdi ise 2021 İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülleri'nde ileri aşama girişimler kategorisinde finalistler arasında yer alıyoruz. Şu an yurt içinde Migros, Dianar, Toy Shop, Kırmızı Kedi, Penguen Kitap Remzi Kitabevi ve müze mağazaları başta olmak üzere aktif satışıma devam etmektedir. Yurt siparişlerimizi bu yıl içerisinde teslim edip 2021 yılını ihracata başlamış olarak kapamaya hedefliyoruz. Arkerobox olarak çocukların kültürel mirasımızı keşfetmeleri için çıktığımız bu yolda sizlerden gelecek yatırımlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz. Şirketimizin %12'sini yatırımcılara sunuyoruz. Fon bulucuda 8 Kasım pazartesi günü saat 10'da yatırım turumuz başlıyor. Girişim şirketimize 200 bin lira yatırım yapma kararı alan Fon Bulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile kampanyamıza güçlü bir başlangıç yapacağız. Bize inanan yatırımcılarımız sayesinde önümüzdeki yıl satışlarımızı global boyutta arttıracağız. Yeni ürünler ve mobil uygulamamızı geliştirerek eğitim teknolojileri alanında global bir marka olacağız. Ayrıca kampanyamızın ilk haftasında en az 1000 lira yatırım yapan her yatırımcımıza kendi paylarımızdan %20 fazladan payı bedelsiz vereceğiz. 500 liradan başlayarak yatırım yapan yatırımcılara ise indirim kuponları, ürünlerimizden birçok hediye ve Arkerobox t göndereceğiz. Siz de şimdi Arkerobox'a ortak olun, kültürel mirasımızı birlikte keşfedelim.